Bugün sizlerle birlikte tam 92 saniyede 35 farklı Vecipi Vedi'nin sesini dinleyeceğiz arkadaşlar. Yani 92 saniyede 35 farklı böy sesi. Hani Vecipi Vedi'nin çıkardığı bir ses vardı ya. Böy diye bir şey yapıyordu böyle. Zaten her zamanki gibi bunu hepiniz bili biliyorsunuz. Normalden başlıyoruz. Geçen videodaki gibi normalden başlıyoruz. Normal. Transform. Çok basılı falan. Recipede diyeyim böyle sesi. 35 farklı. Recip Kız on, onuz. Şu anda. Şu anda bak. Böyle ses bazen beni korkutuyor bir anda. Bu ne çıkıyor ya? <gülüyor> Param ben korku evi. 500. <Gülüyor> <Beş hüsbüt. Gülüyor> Ve burada Evet burada videomuz son veriyor Ve ikinci videomuza geçiyoruz 73 saniyede böööööyt evet. Bu ikinci videomuz Normal Yankılı Tatil verdik. Ya bu çok güzel ya. Tersen. Tersen. Raphael. Bu ne? Çok hızlıyı gördünüz mü sincap gibi? <gülüyor> Böyle çıkıyor ses. Çok hızlı da. 25 hızlı. E bu çok yavaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yardım arttımedi. <gülüyor> ne biçim ses efekti bu ya? Altına yazdığım şeye bak. İvediklema aradılsın. Evet arkadaşlar, burada da videolarımız son bulmuş oluyor. Yani videolarımız bitti arkadaşlar. İki tane Recep vediyin, bööt ses efekti videosunu izledik arkadaşlar ve son açıklamamı yapıyorum. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bye bye, görüşürüz.